Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi size yeni gelecek olan bir oyundan bahsediyorum. Fraktala bir etkinlik, bir turnuva var tekrardan. E, oyunumuzun ismi Defend the Kingdom. E, mobilden oynanıyor bu oyun arkadaşlar. Android için ve iOS için de oyun mevcut. Toplam ödül havuzu 3000 dolar. Şimdi ben size nasıl kazanacağımızdan bahsedeyim arkadaşlar. Oyun bir hafta sonra başlıyor bu arada. Etkinlik turnuva bir hafta sonra başlıyor. Turnuva tarihi zaten burada mevcut. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam ödül havuzu yazıyor. 3000 dolar. En iyi 100 oyuncuya veriliyor arkadaşlar. Bunu da bilgilendirmek istiyorum size. Oyunun nasıl oynandığı hakkında bilgi veriyor. Turnuva takviminden bahsediyor. Ödüllerin sıralamasından bahsediyor arkadaşlar. Dağılım şekilleri. Birinci sıraya 120 dolar USDC veriyor. ikinci sıraya 90 dolar. 51 ile 100 e d 25 USDC veriyor arkadaşlar. Şimdi e, bu şekilde oyun mobilden oynanıyor. Dediğim gibi <gülüyor> oyun açıldığında turnu açıldığında tekrardan isterseniz beraber oynarız. Ben sadece şu anda size bilgilendirme amaçlı videomu çektim. Bu tarz içeriklerden Hızlı bir şekilde arkadaşlar bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olun zili açın yeterli kendinize iyi bakın.